Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle tek blok. E, bir sürü eşyam vardı bütün eşyalarım gitti. Bakın i̇şte şurayı bir kazalım. Ne kazmam var ne hiçbir şeyim yok arkadaşlar yani zor durumdayım. Hayatta mı kalanır ya? Allah. Böyle hayatta kalınmaz ki. Uçak mı? Ge uçak geçiyor lan. Yo ha, ha uçak uçak. Kafam çok her zaman güzel. Şu an da güzel. Sen daha güzelsin ama. ha <gülüyor> Hadi biraz daha hızlı gels. Hanını avradını. Ya Allah belanı ya. Ya bir tane vallahi şey. ya. Tam ben burayı kazıyorum. Heh. Şimdi içinde çok kötü kötü şeyler çıkar. Allah güzel güzel güzel. Bunlar ne? Ekmek mi bu? Fırında patates. Allah Allah. Oğlum bu şey eee... ekmeğini ekmeğine çok benziyor ya bu. Valla... Aynı Trabzon ekmeği. Allah Allah Allah. Bak ben isteyerek zaten düşmüyorum. Kendimi düşünmem de. Aa bu... ...oyun. Şunu al ya. da ilahe ya. Creepyre bitmiyor zombisi bitmiyor. Neydi diyor? Video dışında oynuyorum ayar oldum bu oyuna. Yemin ederim var ya bu... Hemen şunu çekip final yapacağım ya gerçekten söylüyorum. Hemen çekip bu oyunu final yapacağım ya bu kadar yapmam çünkü bu oyun çok sinir bozucu bir oyun. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım gücendim. Güzel güzel güzel. Ana ne Ben nasıl gelişeceğim ya? Bir sallan. Sırf mı yapayım? Adam mı vurayım? Dadanimin mi sattım? Ya ananı ananı. Ya oyun anası. Adam öldü an buna koy Bakın creeper vermeyin kurbanınız olayım bak creeper la hmm. Hmm. Ya inekmiş neyse ineğe de ihtiyacımız olacak yine de Kazma Aynı şey on kere vermene mesela gerek yok dostum yani ne bileyim Ben ne yapacağım bu kadar şeyi Bir şey on kere vermesem mesela Ne bileyim Kömür Bunlar falan, filan filan Dilan şimdi Evet kömür falan Oh be tahta veriyor sonunda mükemmel ananın -an -an. ne oldu? Siktir lan. <gülüyor> tipsiz bu ne kalp lan Kalp ne iş yarıyor? Hü, ekmek severim ekmek. Bu ekmekler birleşiyor mu? Evet birleşiyormuş. Ekmeklerin hepsini birleştirelim. Bu ne? Maden erime öceği. Tamam bunu da ver. Ver ver ver ver Yani gerçekten o zor şartlarda bu bunlar yani gerçek ilaç gibi geldi gerçekten çok güzel ekmek ekmek falan. Hü, güzel. Ekmek yani ihtiyacımıza yarar ya. Tabi yarayacak. Bir de çorba olacak bunun yanında. Oh. Bu ney? Allah tam lav, lav. Ekmeklerimizi. Bu neydi? Tam bunu şöyle yapalım. Şu tam şuraya. Tam şuraya bırak. Evet. Şimdi lavı bırak. Şunu bırak. Ee, şunlar da yine lazım olacağı için bunların hepsini bırakıyorum tamamdır kılıçla kazmamız olsun ben buradan düşeceğimi sanmıyorum düşersem de düşerim sorun değil hiç ne var lan zombi biraz geriden kazmak istiyorum Ya bunlarda niye hep sürekli aynısı geliyor ya? Mesela elmas gelebilir ne bileyim. Altın, altın. Mesela bunlar çok değerli şeyler bu ne bileyim. Altın o kadar değil ama ne bileyim zümrüt mesela çok değerli. Örnek verirsek. Mesela o gelebilir mesela. Dur ya. Tamam. Şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya koy. Evet. Ananı avradını. Görür yani bu da. Bak yine bu geldi. Bak. Bağa falan girmesin ulaşamam hiç balık falan yani. Şöyle şu tarafa doğru gelsen şuraya. Gel. Gel, mini mini gel. Gel. Gel oğlum. Lo! No. İnekçiğim hadi şu şuraya doğru gel. Gel gel gel gel gel. gel. Tam orada dur. Orada dur. Tamam, yes. Nasılsın? Sana ne isim versem? Boynuzlarım var, kulakların, kulaklarım var, ne bileyim burnun var. Gözlerin kayık. Allah Allah Allah. Evet, sen onanı yas be yes be elmas geldi elmas ya tam istediğim gibi ne gerçekten bu güzel oldu elmasın haber çekil de ben şöyle şuraya senin düşmeni hiç istemem anlatabiliyor muyum evet şunları şöyle şuraya koyduk mu sıkıntımız yok